Şimdi Samsung Galaxy Tab S8 Ultra'da Apex Legends Mobile'ı deneyeceğiz. Tabii ki test edeceğiz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim, işte iPad Pro'yla karşılaştırmasında gördüğünüz aslında FPS konusunda da ikisi de aynı FPS değerlerini veriyor. Yani en yüksek grafikleri aldığımızda da yine ikisi de 60 FPS'in üstünde yok. Yani muhtemelen daha sonra destek gelir 90 FPS veya 120 FPS ama şu anda Apex Legends Mobile sadece 60 FPS e desteklediğini söyleyebiliriz. Test edeceğiz. Bu bir e, win alma, kill alma, adam öldürme oyunu değil arkadaşlar. Yani sonuç olarak test Hiç edeceğiz. Neler olduğunu göreceğiz. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra'da Apex Legends Mobile nasıl çalışıyor? Bunu hep birlikte göreceğiz. Şunu deneyimledim arkadaşlar. Yani testlerim sırasında bu oyunları hem iPad Pro M1 işlemcili tabletim üzerinden hem de Samsung Galaxy Tablet 8 Ultra üzerinden denediğimde hani görünen şu ki arkadaşlar ekran konusunda Samsung Galaxy Tablet 8 Ultra gerçekten arkadaşlar yani böyle zirveyi zorluyor diyebiliriz. Yani zirveyi zorluyor derken hani rakibi yok gibi arkadaşlar. Zaten zirvede diyelim daha doğrusu. Zirveyi zorluyor derken hani belki bakarsınız televizyon panellerinden ekran panellerinden daha iyi de görüntü veriyor diyebiliriz arkadaşlar o konuda çok güzel abi görüntüsü olağanüstü ben şimdi tabii ki test amaçlı ses kasamıyorum çünkü e, şurada görmüş olduğunuz kabloyla nereye indim lan e, o kabloyla arkadaşlar şey yapıyorum nedir onun ismi şuradan hemen gireyim e, sesi işte ulan o FPS değerlerim çok yüksek arkadaşlar onu söyleyebilirim. Yani oynayamayabilirim işte açıkçası. Çünkü FPS değerleri gerçekten şu anda 445 milisaniye ile oynadığımı belirteyim. Hemen şunu bir bas abi. Bas bunu basamıyor muyum? Neden? Ee, body shell mel bir şeyler diyor ama mesela bu ney? Shotgun için. Tamam. Ee, şura şuradan ha Oğlum şu anda alamıyor muyuz bu şeyi basamıyor muyuz kendimize hemen e nedir onun ismi şu zımbırtıyı mesela yok kullanamıyoruz herhalde bilmiyorum e, emin değilim olsun sıkıntı yok arkadaşlar bu arada tabii ki kayarken kalkmakta tuşları yapılandırma konusunda sıkıntılı olmuş tabii ki tam deneyimleyemedim arkadaşlar tuşlar tam doğru bir şekilde yapılandırdığını söyleyemem sizlere şimdi bu tam otomatik aynen güzel ee, bizimkiler nerede? Bizimkiler o atış var. Tam otomatik diyorum ama Tam otomatik değil. Oo ben niye bu kadar zorlandım? Lan ne oluyor? Gidemiyorum da. Tamam, şunu kullanalım. Bak, bunu darbe yedikten sonra basa basabiliyormuşuz. Bunu niye full yemedik? Bilmiyorum. Ya Apex Legends Mobile oynayabildiğimi çok söyleyemem arkadaşlar size ama. Ee, tamam. Şu silaha mı getsem? Yok. Şu silahı geçelim. Ulan zaten da değil miydik ya biz? Bizimkiler burada. Aha adam var. Adam var adam var adam var. Çatışıyor bizimkiler ama burada. Tabi ki bunları bilmiyorum. Ta şey çoğu şeyi bilmiyorum bunda arkadaşlar. Yani işte armor neler, armorlar hangisini kullanmak gerekir falan. Bunları bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla size zaten sonuç olarak test etmek için olduğu için. Hani test ettiğimiz için bunu arkadaşlar. Oh. What? Kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Kim iyiser? Çıkıntı shield. Çıkıntı abi nereden geliyorlar? Şuradan mı? Oo. Oh. Oh. Bir dakika yanımda. Onu vuramadım. Kaçmam lazım abi. Kim shield. me a shield. Niye düşüremedim? Bizimki düşürdü muhtemelen de şunu bir deneyeyim bakalım neymiş bu silah. Aynen bak bizimki düşmüş olur. Abi ben niye böyle tam otomatik silah alamadım ya bir türlü kendim istediğim gibi. Düşler. Tamam. Allah gel lan buraya neredesin sen? Heh, ölüm ha ölüm animasyonu ne oldu lan? olum ne oldu ölüm animasyonu darbe mi yedin birinden ama şurada darbe yedik evet o oh. tamam kaçtı o tamam biz de şunu basalım canımız baya azaldı canımız baya azaldı beni ya tabii oynamayı bilmek lazım. Şöyle yani arkadaşlar Apex Legends benim ilgi alanımda olan bir oyun olmadığı için çok da hani videolarını da izlemediğimden dolayı işin açıkçası hani bu oyunu ben çok bilmiyorum. Yani armor'lar hangisi, silahlar hangisi, yani nasıl kullanılır silahları. Bak bunun burada şey buradaymış. Tamam. Evo Shield bir dakika. Ulan neler aldık bilmiyorum ama ne bir şeyler aldık ne arkadaşlar. Silahlarımın iyi olduğunu düşünmüyorum. Silahlarım kötü gibi geldi bana. Bilmiyorum emin değilim. Bizimkilerin yanında dolanayım da arkadaşlar sıkıntıya kalmayalım. Güzel. Yani şunu söyleyeyim. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra'da gayet sağlıklı çalıştığını söyleyebiliriz. Yani herhangi bir sorun çıkartmıyor bana arkadaşlar. Bakın şuradaki mesela smoke, thunder özelliği falan smoke özelliği bunlara çok aşina değilim arkadaşlar işin açıkçası. O yüzden her zaman kullanamıyorum. Yani Apex Legends Mobile benim ne izlediğim ne de oynadığım bir oyundur. Sadece sizlere test yapabilmek için yeni almış olduğumuz hem de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra almayı düşünenler için bir test niteliği taşıdığını düşündüğün bunu çekiyoruz mecburen arkadaşlar yapacak bir şey yok tamam şimdi ne yapalım ne yapalım şuradan Hı? bir çıkalım bizimki nerede burada ooo lan bütün kasaları açtı lan adam oğlum bize de bir şey bırak lan lan bize de bir şey bırak adam her şeyi açtı kardeş bize bir şey yok mu lan burada şu silah ney mesela abi emg bilmem ne diyor bilmiyorum ki yani benim silahımdan daha mı iyidir acaba onu bilemedim mesela şurada yıldız varmış aldık mı alamadık herhalde yani bu silahı bu yeşil ama öbürü gri bilmiyorum emin değilim kullanırken yani hangi silahı kullanacağım bilmiyorum renkleri de var yeşil var turuncu var böyle bu turuncular daha iyi sanırsam vardı atış var. Buraya ben bir bomba ya yağmuru yaptım ama bilmiyorum. Evet, bomba yağmuruna gitti biri. Nerede gitti? Ya lan bu seni animasyon gitti. <gülüyor> Kim <gülüyor> Oo finish Herhalde animasyon yaptığımızda Biri bize sıkıyorken Şey yapamıyoruz arkadaşlar nedir, nedir onun ismi ee, Ölüm animasyonunu e, uygulayamıyoruz Ama bunlar bunlar silahlar Bir dakika şunu alayım hele ya Bilmiyorum ki abi silahların Ne işe yaradıklarını bir bilsem Bak sniper herhalde bu Aynen sniper Thunder'dan yıldırım Allah bir dakika şurada bir şey var o sniper değilmiş lan bu. Sniper sanıyorum ha, şaka gibi. Şu şeyi alalım. Zımbırtıyı alamıyor mu? Ulan, ulan adam geldi aldı ya herhalde. Ulan xirtu, ulan xirtu. Ayak var. Tamam, Gigi. Lan, kasa aşağı mı düştü? Vay arkadaş. Bak işte. E, şu silah nasıldır? Bilmiyoruz ki. Yani silahları bilsem. Anlasam silahlardan. Yani. idare eder. Şimdi nereye gidiyor? Oğlum bende gecikme de var. Ağ gecikmesi yani milisaniyeden dolayı. bunda ne güzel yüksekten atladığın zaman canın gitmiyor hiçbir şey olmuyor güzel yani o o konuda şimdi ben tekrar şunu seçim abi bu silah güzeldir yani bir silah bence iyidir adam var mı adam ben de göremiyorum işin açıkçası şimdi arkadaşlar bu arada kameramıza da bakalım kaydımız devam ediyor mu bazen kesiliyor kendi kendine anlamıyorum arkadaşlar ben de oyuna devam etmiş oluyorum Şu anda kayıtlarda bir sıkıntım yok güzel Samsung Galaxy S8 Ultra'da Apex Legends Mobile deniyorum Oyunum için kusura bakmayın arkadaşlar yani oynayamayabilirim doğru yani Apex Legends Mobile gerçekten zaten şu an için çok iyi oynadığımı zaten iddia etmiyorum çünkü oynamayı bilmiyorum, oyunun özelliklerini falan bilmiyorum. Silahlar nedir? Ee, i̇şte zırhlar nedir? Hangisidir? Neyi almam gerek? Neyi kuşanmam gerek? Adamla karşılaştığımda kalkan mı açacağım? Zıplayacağım mı? Uçacağım mı? Kaçacağım mı? Bunları tam olarak bilemiyorum ama olsun arkadaşlar. Yine de size test babında. Hani nasıl? E, acaba görünüyor Apex Legends Mobile şeyde? Nedir onun ismi? Samsung Galaxy S8 Ultra'da. E ee, kimse yok oğlum burada. Biz nereye gidiyoruz lan? Problem. Atışlar var. Kim atıyor? Bizimki attı ama nereye attı? Vay. Oğlum bu arada alan nerede lan? O alandayız. Sıkıntımız yok alan konusunda. tabi elimizden bırakıp daha hızlı koşabiliriz değil mi? Yani ne uğraşıyoruz? Oooo bu arada bak yokuş aşağı Neredeyse sonsuz kayıyor Şişt, lan adam arıyoruz da ben de bunun peşinden gittim ha ölmeyeyim diye arkadaşlar <gülüyor> Ölürsem en azından böyle ölsün Bir dakika şuraları açalım işimize yarayacak şeyleri alalım mesela Grenade diyor bomba bomba bir şeyler var burada Tamam gidelim Oğlum dur lan bana Aha sniper Aldım Aldım Oğlum nasıl ulan bir dakika. Ha? Oğlum dur lan. Sniper mı lan bu? Sniper'a benzüyor ama gerçekten sniper mı? Oo, bir dakika arkada atış var. Arkada atış var. Oo. Oğlum sniper ama sıçtım. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Şarj kullan, şarj kullan. Şar, olum adamlar atış yaparken bunu da kullanıyoruz ama saçma oldu bence bir an. Şuraya, şurada bir daha kullan. Bizimkiler niye gelip bana yardım etmiyor? Siz attı. Olum bu sniper şey ya dandırık ya. Ben de en iyisi şundan atın. Sen, değil mi? Oğlum ben var ya yanlışlıkla adam düşürüyorum ama arkadaşlar şeyden dolayı ya, o fırlattığım dımbırtı var ya. Gel lan buraya sen, sen bana artistik yapıyordun. He ne oldu? Ne artistik yapıyordun? Ulan oynamayı bilmiyoruz ya. Bot öldürüyoruz ya, gerçek adamları öldürüyoruz. Bilmiyorum ama adamların gerçek mi bot mu olup olmadıklarını da anlamıyorum. Şu tabanca Sniper'dan iyidir, değil mi mesela? Alalım. Şunlarda mermileri alamıyor muyuz? Full diyor. Çantayı boşaltmak lazım ama ne atacağız mesela? Şunu at, şunu at. Buradan tekrar şunu al, şunu al. Herhalde tamamdır. Oh, atış var. Nerede görüntüm yok? Hadi hadi hadi hadi bas güzel bu lan oğlum çıksana lan burada takıldım kaldın niye çıkmıyor lan Allah Allah enteresan alana gir alana gir alana gir Care package being delivered. Bu silah ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Smoke dağıtabilir miyim ben aslında da hiç denemedik ya Smoke. Deneyelim mi? Adamlar gördüğümüzde deneyelim diyeceğim de Smoke benim kaçmam için aslında. Oh, <gülüyor> Finisher, Finisher. <gülüyor> Adamlar kimi çaldım herhalde? Dört leşim var bu arada. Yani kimi çalmadım da Finisherlerin oha. Allah Olmuyorsana lan Lan asist oldu ya Niye lan benim kilimi çaldın Enayi Kilimi niye çaldın oğlum Bir dakika şuraya bakın Burada da bir tane enayi var Bir dakika Oo, Bizimki çatışıyor orada Bir tane skuad atabiliyor Sizledin Niye sisledin? Bir öner düşürdüm. Düştü. Düştü. Düştü herhalde. Düşmüş olması lazım. Bak. Hadi atış var. Uzakta. Herhalde bu tarafta kaçan biri vardı. Yanılmıyorsam emin değilim. Tabanca çok güzel. Oğlum tabancayla öldürüyorum resmen adamları. Full cool diyor bir şeyler, şunu at. Şunu at. Şuna at, ne yaptım? şunu at, tamam. Sniper. Androm açık ona göre altın. Ulan vuramadık. Bir tane yedi. Ulan benim de şey var bu arada. Nedir ismi arkadaşlar? Milisaniyem çok yüksek maalesef istediğim gibi oynayamıyorum oynuyamıyorum şuna. ertesinde. Bu minisnani çok yüksek ya. Ben nasıl sniper'la onu vurayım ki bunda? Daha çıkabiliyor muyum? Gel bakalım. Hadi bak. Kaydımız devam. Tamam, kaydımız durmuyoruz. Sıkıntı yok. Bunu açalım. Bu niye sürekli kapalı ya bende? Aç, kapalı. Bu niye ne sürekli kapalı duruyor bende? Mermisini alalım bari. Ayak var. Burada biri var. Geçti bu tarafa. Herhalde. Oğlum ben buraya geçiyorum adam bu tarafa geçiyor. Alan geldi. Ring four, beginning ring countdown. Eyes on charts. We're outside the next ring. Hadi lan öldü. Reloading. Adamı son anda öldürdüm lan. I'm going Oğlum ben bir ya ben kilo alamıyorum bunları izinleyin ya Adamlar herhalde benim killimi çalıyor bilemiyorum ki <gülüyor> Verdi lan o zımbırtı. Abi kalan Bir dakika iki squad kalmış yani bizim dışımızda atış var şu taraftan. Bunu çaldım. Hmm? <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar gayet başarılı diyebiliriz Apex Legends Mobile için Samsung Galaxy Tab S8 Ultra videoya beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. <Gülüyor> bye bye. <Gülüyor>